Survivor 2018 15 Haziran cuma günü analizine geçmeden önce biliyorsunuz artık herkes bireysel oyun oynuyor. Takımlar birleşti adada son 9 kişi kaldı. Survivor 2018 13 Haziran çarşamba günü neler yaşandı ve kim elendi hatırlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. Ayrıca biliyorsunuz sona yaklaşırken ödüller daha kaliteli ve güzel olmaya başladı. 13 Haziran çarş Şamba günü konsey kuruldu. Adaya veda eden kişi belli oldu. Adem ve Nagihan dokunulmazlık oyunlarını kazanmışlardı. Ve performansları çok iyi. Eleme potasında 3 kişi vardı bu kişiler. Hakan, Merve ve Sema'ydı. Bu 3 isimden adaya veda eden Merve oldu. Merve gerçekten çok üzüldü belirtti. Merve kendi performansını değerlendirdi ve şunları söyledi. Ben elimden geleni yaptım. Çok şanssızlıklar yaşadım. Sakatlandım ve kendimi toparlayamadım. Bu nedenle psikolojim de çok bozuldu ve elendim dedi. 14 Haziran Perşembe günü hediyesi açıklandı. Kazanan kişiler New York tatiline çıkacaklar. Dünkü videomuzda bahsetmiştik. Bizce bu ödülü kazanan Nagihan veya Adem veya Hilmiyeceğim olabilir. Çünkü son performansları çok iyi. 15 Haziran analizine geçersek, New York tatilini kazanan kişi motivasyonu üst seviyeye çıkacaktır. Biliyorsunuz son ödüller moral olarak yarışmacıları pozitif olarak etkiliyor. Bu ödülleri kazanan kişilerin performansı hem fiziksel hem de mental anlamda artıyor. Bizce 15 Haziran Cuma günü oyununun New York ödülünü kazanan kişiler olacaktır. Bizleri çekişmeli oyun bekliyor olacak. 15 Haziran Cuma oyunu kazanan kim olacak? Sizce kim kazanır? Sizlerde desteklediğiniz isimleri, tahminlerinizi ve kimin adaya veda edeceğini yorum kısmında belirtin. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone